y büyüktür 5 eşitsizliğini sayı doğrusunda ve koordinat düzlemi üzerinde gösterin. Gösterelim. Oldukça kolay bir soru. İlk önce sayı doğrusunda gösterelim. Önce sayı doğrusunu çizeyim. Bu benim sayı doğrum. Üzerinde bütün olası y değerlerimiz bu doğrunun üzerinde. Burası 0 noktası olsun. Negatif sayıları da yazabiliriz ama soruda y'nin 5'ten büyük olduğu değerler soruluyor. Bu yüzden ben Pozitif tarafa yoğunlaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve devamı böyle geliyor. Peki. Sayı doğrumuz y değerlerini gösteriyor. Ve y değerleri de 5'ten büyükmüş. Dikkat ederseniz büyük diyor, eşittir demiyor. Yani y'nin değerleri olabilecek sayılara 5'i dahil etmiyoruz. O zaman 5 noktasının üzerine içi boş bir daire yapıyoruz ve 5'ten büyük olan bütün değerleri dahil ediyoruz. Eğer büyük eşittir işareti olsaydı, dairenin içine doldururduk. Ama sadece büyüktür işareti var. Ve biz bu yüzden 5'i dahil etmiyoruz. Böylelikle sayı doğrusunda göstermiş olduk. Şimdi aynısını koordinat düzlemi üzerinde yapalım. Önce koordinat düzlemi çizeyim. Burası benim, y eksenim olsun. Şimdi de yatay eksen. Bunu da x eksenimi olarak kabul ediyorum. Güzel. Önce pozitif y değerlerimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 oldu, şimdi devam edelim. 6, 7 ve buradan sonra sayılar artarak devam ediyor. Biz y'nin 5'ten büyük olmasını istiyoruz. 5'e eşit olmasını değil. Demek ki 5'i dahil etmeyeceğiz. 5'in bulunduğu yerde, yani y'nin 5'e eşit olduğu yere kesik çizgili bir doğru çizeceğiz. Bu, bizim 5'i dahil etmediğimizi gösteriyor. Ama biz 5'ten büyük olan bütün noktaları dahil etmek istiyoruz. Yani y değeri 5'ten büyük olan bütün değerleri tarayacağız. Eğer büyük eşittir olsaydı, kesik çizgi kullanmak yerine dümdüz bir çizgi çekecektik. Yani x ne olursa olsun, x'i ne seçersek seçelim, y 5'ten büyük olacak.